Aşağıdaki şeklin kaç yüzü vardır? Soru bu. Her zaman olduğu gibi şimdi videoyu durdurun ve bu şeklin kaç yüze sahip olduğunu siz bulmaya çalışın. Videoyu durdurup cevabı buldunuz öyle değil mi? Ama hadi bir de birlikte yapalım. Ben bu tarz soruları şeklin yüzlerini boyayarak çözmeyi tercih ediyorum. Öncelikle buradaki yüzle başlayalım. Evet yüzlerden biri bu, arkada. Buna birinci yüz diyelim. Sonra burada da bir yüz var. Onu da boyayayım. Bu arada bu yüzleri bu kadar net görebilmemizin sebebi şeklin transparan olarak çizilmiş olması olsun. Tamam mı? İkinci yüzü de boyadık bu arada. Buna iki numaralı yüzey diyelim. Üst kısımdaki üçgensel yüzü de sayalım. Üçüncü yüzümüz de bu. Alt kısımdaki üçgensel yüz. Dördüncü yüzümüz evet bu. Ama sizce işimiz bitti mi ne dersiniz? Görebildiğim bütün yüzleri boyadığımı düşünmüyorum. Biraz detaylı incelerseniz buradaki yüzü yani şeklin bize bakan ön yüzünü atladığımızı fark edebilirsiniz. Bir renk seçeyim, evet. İşte bu yüzden, yani arkadaki yüzleri görebilmemiz için transparan olarak çizilmiş olan beşinci yüzden bahsediyorum. Bu şeklin camdan yapıldığını düşünürseniz, birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü yüzü nasıl görebildiğimizi daha iyi anlayabilirsiniz. O halde neymiş? Bu şeklin beş yüzü varmış. Hadi bir tane daha yapalım. Bu sefer yüzler yerine kenarları sayacağız. Aşağıdaki şeklin kaç kenarı vardır? Az önce olduğu gibi şimdi videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Hadi bakalım. Evet, kenarlar iki yüzün birleştiği noktalardır. Mesela bu bir kenar. Birinci kenar. Evet, buradaki ikinci. Burada üçüncü kenar var. Bu dördüncü. Bu beşinci. Bu altıncı. Bu yedinci. Ve bu da sekizinci kenar. Boyama yöntemi sayesinde bir kenarı iki kere saymıyoruz ve unutmuyoruz. Değil mi? Gayet güzel. Evet, bu şeklin sekiz kenarı varmış. İsterseniz bu şeklin bir de kaç yüzü olduğunu sayabiliriz. Sorulmamış ama burada bir yüz. Bu ikinci yüz. Evet, burada şeklin tabanı olan dikdörtgensel bir yüz var. Ve bu üçüncü yüzümüz oluyor. Değil mi? Sonra... Ön kısımdaki bu iki yüzü de unutmayalım. Bundan ve bundan bahsediyorum. Evet, bu şeklin kaç yüzü olduğunu sormamışlardı bize ama şeklin beş yüzü olduğunu da bulduk. Bir dikdörtgensel olan taban yüzü ve dört tane de üçgensel yüz. Böylelikle sekiz kenarlı ve beş yüzlü bir kare piramit elde etmişiz.